Oh my god Gün varım. Aken bak bunu su çıkar. Bugün varım. Aken bakdan ekle devi olarak bayramızı kokuyoruz Bizim mermer